Arkadaşlar selamun aleyküm. nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir yine YouTube videomuzun gelişini yaptık ee, arkadaşlar videoyu girişinde şunu söylemek istiyorum videolarımız oldukça izlenimleri düştü ee, videolar izleniyor ama e, beğeniler az olduğu sürece ya da yorumlarınız az olduğu sürece e, benim bu yaptığım işlemlerin e, videoların izlenmesi çok düşük oluyor e, sizlerde bana destek olmak isterseniz videoyu izlediğiniz Video beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz ki daha fazla e, motivasyonumuz yüksek olup daha fazla bu tarz içeriklere çekmelerimize devam edelim. Şimdi isterseniz videonun içeriğine bir bakalım e, bugünkü yapacağımız anlatacağımız şeyler nelermiş onları hep birlikte izleyelim. Evet, bizim yapmış olduğumuz video içerikleri genelde araç üzerine ve bilgi kanalı olduğu için e, fazla abonemiz yok e, fazla izlenimimiz görüntülememiz yok ama. İzlenim sürelerimiz yüksek arkadaşlar o yüzden e, biz daha yavaş ilerliyoruz ama Bunun daha hızlı olma şansı da sizlerin elinizde O yüzden bu cümleleri sizlere kurmak istedim e, Bunları tekrardan sizlere hatırlatmak istedim Gelelim şimdi videonun içeriğine Videonun içeriğini zaten başlıktan da görüyorsunuz Yaklaşık arabayı alalı bir yıl olmak üzere arkadaşlar e, Bir ay falan kaldı hatta bir aydan da az oldu bir yılda toplamda arabaya yaptığımız masraflar nelerdir onun hakkında bir video sizlere hazırlamak istedim. Daha önceden de isteyen arkadaşlarımız vardı. Şimdi totalde yaptığımız masrafları yavaş yavaş sizlerle. Bakalım. ilk olarak şu masraftan başlayalım arkadaşlar arabayı aldığım zamanlarda önünün çok yüksek olduğunu hissettiğim için ilk aşamalarda, ilk zamanlarda direkt koyla vuraldık arkadaşlar. Belki bunu izlemeyen arkadaşlarımız vardır. Ne kadar masraf yaptık, yapmadık tarzında. Arkadaşlar içerisinde şöyle kameradan da gözüküyor. Başaranın vurları var. Bunların bize maliyeti 600 TL oldu. Ama şu an yaptırmak isteyenler olursa 900 TL'ye Başaran'da yaptırabiliyorsunuz biliyorsunuz başaran ama üzerine en iyi firmalardan birisi verdiği konfordan dolayı ikinci olarak geçeceğimiz hemen dış kısımdan bahsedeceğim arkadaşlar hemen şu yukarı kısma da arkadaşlar yukarıda bir yerde de fiyatları göreceksiniz en sonunda da toplam fiyatını sizlere paylaşacağım dış aksamdan arkadaşlar bildiğiniz gibi çoğu şeyin arabanın çoğu şeyini ben kendim yapıyorum ama dışarıda yaptırılmış fiyatlarıyla birlikte sizlere söyleyeceğim yani kendimin yaptığım işçilikleri dahil etmeyip dışarıda da yaptırsak bu fiyata mal olacak şekilde sizlere anlatacağım koy dediğim gibi 600 liraya mal oldu montajı birlikte 700 lira 700 liraya mal oldu 700 lira diye şuraya dip notumuzu düştük Önümüzde hemen önekimiz var arkadaşlar Typer örnek diye geçiyor yanlarda maaş var. Bunların ikisi boyası dahil fiyatı 500 liraya mal oluyor. Eğer dışarıda yaptıracaksınız montaj alımı ve boyası 500 liraya mal oluyor. Arabayı aldıktan sonra taktıklarım önlerde sisler var. Bunlar bana ücretsiz şekilde gelmesine rağmen bunların fiyatı yaklaşık 80 TL montajıyla birlikte 100 TL de hemen öndeki sislere ekleme yaptık. Plakalıkları söylemiyorum arkadaşlar. Ön arka zaten plakalık 20 TL falan. Onları saymayalım. Ön tarafta TRD Sport yazımız var. Bunun fiyatı da 30-40 lira bir şey. Ee, panjur'un armasını yenilemiştik. Bunun fiyatı da 35 TL. Ee, en ufak gene detayına kadar e, söyleyelim. Ee, sonra totalde toplamını yapacağız. Çünkü ben aldım da bunlar yoktu ekstra olarak kendimin yapmış olduğum masraflar inşallah rüzgar sesi gelmiyordur arkadaşlar sizlere bu videoyu çekerken ee, orijinal Toyota Corolla'nın kapaklarını aldık ee, 4 kapak sanırım 60 TLydi bunu dışarıda montajını yaptırsanız çünkü tırnaklar falan kırılıyor cırtlama falan işlemi yapılacak 30 TL'de işçilik alırlar ortalama 100 TL'de kapakları diyoruz arkadaşlar ee, burada lastiklerimiz var koruma lastikleri bu lastiklerin fiyatı da 4 kapı için 30 TL. Hemen bu tarafa geçelim. Dikiz aynasında aynalığımız var. Bunun fiyatı 7.5 buçuk falan ama 10 TL de buna diyelim. Bunları total olarak hem ekranda toplamını sizlere yazacağım. Hem de tek tek sizlere böyle fiyat bilgisi vereceğim. Arkadaşlar hemen aynamızın altında kartal göz uygulaması yapmıştık. Sizler de iyi biliyorsunuz. Bunun dışarıda yapım fiyatı 200 TL. Onu da 200 TL olarak değerlendirdik. Şöyle arkaya doğru yavaş yavaş gidelim bakalım. Arka kısımda yaptığımız herhangi bir şey var mı? Şu lip var. Lipin fiyatı da 20-30 TL arası. Bunu da 30 TL olarak değerlendirelim. Bu tarafta da herhangi bir şey yok. Şimdi iç kısma geçelim. İç kısımda bakalım. Arabamıza ekstra olarak taktığımız neler var arkadaşlar iç kısma geçmeden önce e, şeyleri farları söylemeyi unuttum bildiğiniz gibi e, led farlarımız var e, ön tarafta e, bunların fiyatı 140 lira montaj dahil e, bir de yanlarda park ampullerimiz var ampullerin fiyatı da yaklaşık 15 TL idi ikisi e, totalle 200 lirada far aksamına yazdık Şimdi ön taraftan başlayalım. Bakalım ön tarafta gösterge taraflarında olsun konsol tarafında yaptığımız masraflar neler var. Ee, zaten şu tuşu biliyorsunuz. Ee, bu tuş arkadaşlar hem ön sisi hem de ipnyonları çalıştıran e, bir tuş. Ee, aracın iç aksamında kapılarında e, komple ipnyon var. Tamam ip neonun fiyatı ucuz ama bunu yaptırmak oldukça maliyetli çünkü işçiliği uzun sürüyor. Buna fiyat olarak da arkadaşlar 250 TL'de İp montajı, İp fiyatına 250 TL olarak değerlendirelim. Arabanın kadranını aydınlatma yaptık. LED aydınlatma yaptık. Montaj dahil malzemesiyle birlikte 50 TL'de kadranı aydınlatmasına yazalım. Pioneer tabimiz var. Pioneer TV bildiğiniz gibi 350 TL'ye aldık. Fiyat olarak da montaj dahil yine 350 TL buna yazalım. Bu tarafta herhangi bir e, ekstra olarak yaptığımız bir şey yok şu anlık. Arkadaşlar bir de husussa burada gördüğünüz göstergedeki emojileri soranlar var. Nereden alabilirim? Nereden temin edebilirim diye. Arkadaşlar yakında Instagram adresimizde bunların satışlarını yapacağız. Talebe göre satış başlatmayı düşünüyorum. Sizler böyle bir şey tercih eder misiniz? Yorumlarınız ne olur? Fikirleriniz önemli benim için. Ürün hakkında bahsedersek arkadaşlar 4 tane farklı kokuya sahip. Yaklaşık 45 gün e, araç içerisinde kokusu kalıyor. Bende yaklaşık 2 e, ay geçti. Halen kokusu mevcut. Ürün nasıl bir şey derseniz şöyle ızgara bölümüne takılıyor. Şu şekilde göstermek gerekirse veriyorum bu. Bunun aromasını portakallı diyelim şu şekilde emojileri var farklı farklı emojileri sahip Şuradaki plastik olan aksam kokuyu yayıyor Halen kokusu devam ediyor yaklaşık 45 gün oldu Bu şekilde bunların da satışını Instagram üzerinden yapmayı düşünüyorum Instagram üzerinden takip edenler varsa zaten görmüştür Benim oldukça hoşuma gitti sizlerin de hoşuna gideceğini düşündüm ben de bu tarz bir satışını belki Instagram üzerinden yapabilirim diye Hem sizlere danışmak istedim Evet sonradan takmış olduğumuz arkadaşlar Ayak altı ledlerimiz var Bunun satış fiyatı 45 TL idi e, Montaj dahil buna da 100 TL fiyat yazıyorum Ekstra olarak yaptığımız masraflarda Hemen yukarıya doğru baktığımızda Araç içi e, kamera kaydı yapan dikiz aynamız var Şöyle de şu an mesela kontağınızı çevirdiğinizde kayda başlıyor. Oldukça iyi arkadaşlar. aldım dünden belli. Herhangi bir uğraş olmadı. Sadece SD kartını taktım. 32 GB Class 10 daha hızlı daha kaliteli kaydetsin diye. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Öndeki aynanın şeyi bile duruyor arkadaşlar. Liner bile duruyor. Herhangi bir beni rahatsız eden bir durum yok. Kontağı çevirdiğim anda kaydına başlıyor. Hem önü kaydediyor arkadaşlar hem de arkada kamerası var bunun. Hem de geri vitese taktığınızda Direkt görüntü geriye doğru aktarıyor. Tabi kontağımızın açık olması lazım. Direkt bakın görüntü gitti. Direkt öne aldığımda hemen öne geçiyor. Direkt geriye attığımda e, geri kısmı gösteriyor. Oldukça işe yarayan bir şey. Aldığımdaki fiyatı tam hatırlamıyorum ama e, 140 liraydı. TAC dahil de buna e, yazdığımız siyat. 200 TL'de. Buna yazalım 200 TL'de. Bunun bize maliyeti oldu yazalım. Evet, şimdi arka kısma geçtik. Arkada bildiğiniz gibi Son Max'in oval apellerlerini kullandık, Mid eşlerini kullandık. Bunların takım fiyatı 300 TL'ydi. İki takım, iki takımı 600 TL mali oldu. Bir de arabamızda Amfi var. Bunların toplamını arkadaşlar yaklaşık 1300 lira yazabiliriz ya da 1500 lira. Değerlendirebiliriz Montaj dahil yaptığımız tesisat ile birlikte fiyata. Arkadaşlar arkasındayken dışarıdan bunu söylemeyi unuttum. Ee, bildiğiniz gibi arabada bir de park sensörü mevcut. Ee, bu da oldukça e, işime yarayan bir ürün. Hiç arkaya fazla kontrol etmeden sadece bip bip sesine uyaraktan arabayı çok rahatlıkla park edebiliyorsunuz. Oldukça tüm arabalarda aslında olması gereken bir ürün. Bunun fiyatı da aldığımda 65-70 civarıydı. montaj dahil buna yazacağımız fiyat 150 TL uygun olacağını düşünüyorum. Şöyle bir genel olarak bakarsak koltuk kılıfları 55 TL aldık. Onların da fiyatlarını yazalım. Bakalım en ufak yaptığımız ekstraların hepsini yazdık. Bu e, orta konsol dayama aldığımda vardı. Şu haf üzerinde dökülmeler var. Bunun üstünü tekrardan kaplatmayı düşünüyorum. Onun için buna herhangi bir fiyat yazmıyorum. Arka kısımda bagaj otomatik yaptık. Otomatik bagaj açma modülü yaptık. Hatırlayanlarınız vardır. Eee Malzeme dahil işçilik olarak da bunun montajına 200 TL fiyat yazıyoruz. Ekstra olarak yaptığımız masraflar. Arkadaşlar da. aklıma gelen bütün detayları sizlerle paylaşmak istedim. Total masrafı ben şu an toplamadım. Ama videonun şurasında ben görüyor olacaksınız. Yaptığımız masraflar bunlar oldu. Yaklaşık bir yıl oldu. Ara alalı yapabileceğimiz şeyleri yaptık. Ekstra olarak yani zevk meselesi arkadaşlar. Daha fazlasına giden de olur. Daha hiçbir şey yapmadan aldığı gibi kullanan da olur. Bizim şu anki yaptıklarımız bunlar. Bakalım daha ileride neler olacak. Bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Ee, videomuz bugünlük bu kadar. Ee, eğer faydalı bulup beni desteklemek istiyorsanız. Videonun başında da olduğu gibi. Beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.